Selam arkadaşlar. Bugün pek ile yeniden karşınızdayım. Daha fazla istiyorsanız ayık atıp abone olmayı unutmayın. Hadi videomuza devam edelim. Şöyle. Şöyle. Şöyle. Şöyle. şöyle, şöyle. Tamam. Şöyle şöyle, şöyle. şöyle. Şöyle. Tamam çok şanslıyız. Şöyle, bir iki bölüme koyalım. Şunları da bas gitmesin boşa. Evet, şimdi zınk. Evet arkadaşımız biraz kol bozu oynuyor ve beni bekliyor açıkçası orada günlerde de 31 yazıyor ha, ha, ha, ha. <gülüyor> geliyor onu bunu bırakalım da adam geliyor geldi ve öldürdüm oyu Çitim onu. A burada şey ne varmış yani? Ee, şu kılıç daha güçlü sanırsam. E, basacağım. Şunu alacağım hem. Evet. Ortaya gidebiliriz de. Ortada da bir kişi var herhalde. Onu da öldürüp maç kazanırız. Şurada bayağı bir var. Ya sen, aha, oradan bana ok atıyor. Abi adam bize yerler he. Bu adam ciddi diye bize yerler de. Ok atması bir tık kötü gibi. Evet, bir tık kötü olan. Arkadaşımız geliyor. Ya bak alıyordum he. ha. Alıyordum. Siz de söyleyin. Tamam canım sıkıldı. Şimdi Bed gireceğim. Arkadaşlar evet oyna giriyorum Emre City. Emre City'nin tanıtımını yapıyordum. Emre City karşıma geldi oğlum gerçekten öyle bir şey olmuşsa var ya bu video fena izlenir ha fena izlenir bir de karşıma çıkıyor böyle yan takımda dur bakayım yok o kırmızı takım şu anda emri Siti karşıma geldi oha çüş ee, başlık, başlık parası çıktı <gülüyor> Düşün seni gerçekten embristiymiş ve şu anda video çekiyormuş. Gri oyundan mı çıktı? Gri inşallah ellerim. Ellersem bu video çok izlenir mi arkadaşlar? Bir de oraya gidebilsem. Var ya ben bu çocuğu eleyeceğim. Ben çocuğu eleyeceğim. Bucan mı bu şeylersin? Çocuğu? Ha, elmasa gittin sen. Evet kankacım ya. Ge Emir City geliyorum oğlum. Geliyorum. Gün bir gün bir geliyoruz. Hem eğlenmeye hem eğlendirmeye geliyorum. Şöyle setimizi a set. Neyse. Bunu buraya koyalım bunları. Zaten ölsek şey bak bunu da koyalım. Çok önemli bir tane bu bizim için. Yani sonuçta maçımıza koskoca Emir Siti gelmiş dem Sitti. Aha. <gülüyor> Oha emri Siti ortayı topluyor. Emir Siti ağzımıza etcek. Ah çok korkuyorum çok korkuyorum. atıyorsunuz. Tekrardan alınca şişet oluyor. Oğlum. Asetim yok. Setim yok. Ortaya gidip onu ele eleyeceğim. Ee, şu an öyle bir şey aklıma geldi. Elemek geldi aklıma. Yani şu an eleyeceğim onu. Evet. Şimdi eee Emri City Emri City City City, City. Emri City öldürdüm. Emri City öldürdüm. Ye! Yeah. Oh, Emir City. Ben geliyorum oğlum. Ben geliyorum. Oy bu video var ya. Bebek gibi izlenecek ha. Ya bak şimdiden söylüyorum. Empire City'nin Pekin'in tanıtımını yaparken karşıma Emri City geliyor. Oha vay be o oh, ye. Yeah. Bir de ateş topu atıyormuş. Of emri site beni inşallah elemezsin. senden umuyorum onu emri site O emri site baya buraları bitirmiş ya reis ya reis e, beni seni olmuyor mu şöyle Yolunu yavaşlatalım en azından gelecek kaç <gülüyor> Emris'ti emris'ti emris'ti o o ye bu Abi Emre City'ye gidiyorum Bu maç çok zor olacak benim için Emre City'nin yatak kaplamasına bak Emre City Seni bugün öldürürsem Yardım Karşıma ne olarak çıkarsın ki YES! I'm gonna miss you!